Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz şimdi evde nasıl yoğurt mayalarız püf noktaları teknikleriyle size onu göstereceğiz bu şekilde kavanozlara mayalıyorum ben yarımlık birlik 4-5 litrelik bir kaptansa bu şekilde daha taze kalıyor istediğiniz kadar kullanabilirsiniz burada önemli olan püf noktası var sütün sıcaklığı çok önemli mutlaka parmağınızı değdirip 5-10 saniye kadar parmağınızın süte dayanabilir olması gerekiyor bu çok önemli püf noktalarından bir tanesi ve kavanoza yoğurdunuz. Bu şekilde bir ay kadar ekşimeden kalıyor. Bu çok güzel, bu çok önemli. Şimdi mesela bu benim daha önce kendi mayaladığım yoğurdum. Görüyorsunuz şu şekilde. Daha sonra bunları da mayaladıktan sonra tekrar size göstereceğim aynı. Şimdi bu kendi evde mayaladığım yoğurttan birer kaşık kavanozlara koyacağım. olduğu için bunu azıcık daha koyuyorum Evet yoğurdumuz da ekledik şöyle bir karıştırıyorum küçükleri de karıştırıyoruz kesinlikle yoğurdunuz bu şekilde ekşimeyecektir bebeğiniz varsa daha küçük kalın ozları da mayalayabilirsiniz Daha sonra kavanoz kapaklarımızı örtüyoruz ve bu şekilde 5 saat boyunca saracağız ve bu şekilde 5 saat boyunca yoğurdumuz mayalanacak daha bir kalın bir örtü örteceğim ben üstüne şu an sizin görmeniz için yapıyorum bu işlemi 5 saat boyunca kalacak ve 5 saat sonra dolaba kaldıracağız daha sonra tekrar size yoğurdumuzu nasıl güzel mayalandı tekrar göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalımıza yoğurtlarımız mayalandı 5 saat sonunda direkt kapaklarını açmadan aynen bu şekilde dolaba kaldırdım ve şimdi sizlere göstermek için kapaklarını açacağım Evet arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz nasıl güzel mayalandığını Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ben her zaman bu şekilde mayalıyorum. alıyorum. Bir tanesini sizler için bozacağım. Afiyetle yapın yiyin inşallah sizde. Direkt 5 saatin sonunda kapaklarını kesinlikle açmadan dolaba kaldırdım. Ve bu şekilde yoğurtlarımı tek tek kullanacağım. İnşallah siz de yapın, deneyin ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.